Sevginin Annesi kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle limonlu çizkek tarifimi paylaşmak istiyorum. Bildiğimiz çizkek tariflerinden birazcık farklı. Altında bisküvi yerine kek var. Kelepçeli kalıp yerine borcam veya tepsi kullanıyoruz. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, yarım çay bardağı limon suyu, 1 limon kabuğu rendesi, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya. Kek için derin bir karıştırma kabının içine yumurta ve şekeri alalım. Köpürene kadar çırpalım. Ardından limon suyu, limon kabuğu rendesi, sıvı yağ, un, kabartma tozunu ekleyerek karıştıralım. En son vanilyayı ekleyerek tekrar karıştıralım. Borcamı yağlı kağıt ile kaplayalım ve kek karışımını dökelim. 180 derece fırında 25-30 dakika pişirelim. Fırını önceden ısıtmayalım. Kreması için 600 gram labne, 1 kutu krema, 1 su bardağı şeker, 3 yumurta, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un. Karıştırma kabının içine labne ve şekeri alıp çırpalım. Üzerine krema, un, nişasta ekleyip biraz daha çırpalım. Sonra yumurtaları teker teker ekleyip bir miktar daha çırptıktan sonra Pişmiş ve soğumuş kekin üzerine dökelim. Derin bir fırın tepsisine soğuk su dolduralım. Borcamı içine oturtalım. 170 derece fırında 30 dakika pişirelim. Sosu için 2 su bardağı su, yarım su bardağı limon suyu, 1 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, yarım çay kaşığı zerdeçal. Sos için önce nişasta, daha sonra şeker, zerdeçal, limon suyu ve suyu ekleyip ocağın altını açmadan karıştıralım. İçindeki nişasta çözündükten sonra ocağın altını açalım ve göz göz olana kadar pişirelim. Birazcık soğutup iyice soğumuş kremamızın üzerine dökelim.